Ticari kaygılarla bunu e, tanıtamadınız, gösteremediniz, evet. devam ettiremediniz, ağız birliği sağlayamadınız. Biz bunu sağlıyoruz. Kişiyi alıp sıfırdan alıp geçmişini, şimdisini ve geleceğini beraber söz hakkı beraber olmasını sağlıyorsunuz yani. Söz hakkı olmasının ve kendi direksiyonunda olmasını sağlıyoruz. Kendi, kendi adamı olmasını. Kendi adamı. Evet. Kendini gerçekleştirmesini evet. sağlıyoruz biz. Kurumsal kendiliğini gerçekleştirmeyi sağlıyoruz ki aile üyeleri arasında veya şirket yöneticileri arasında mesela bir tersane var. Ağız birliğini sağlayamıyor. Herkes ayrı kafadan konuşuyor. Ve zararlı konuşuyor. Yıkıcı eleştiren konuşuyor. Biz oraya gidiyoruz, eğitimi veriyoruz, çekimleri yapıyoruz. Hem psikolojik destek hem danışmanlık, hem kurumsal eğitimlerin kısaca bir şirketin A'dan Z'ye her türlü ve koştuğunu ve dahi psikolojik danışmanlığını yapıyoruz, çıkıyoruz. Kriz anında destek oluyorsunuz. Kriz yani, anında, anında. anında. Yani, yani elimden gelse nasıl polis özel hareket evet, var, nasıl ama. askeri bordo bereliler var, biz de psikolog, psikiyatr, koç, danışman ve yapım şirketimizle oraya bir indirme harekatı yapıyoruz. Orada gerekli tüm düzeltmeleri yapıp, peysaj peysajını nasıl ki bir park yol geçen anı gibi, yani bakarsan bağ bakmazsan dağ olur, olur, dağ gibi olmuş bir şirketi alıyoruz sıfırdan. Onun bütün dijital ve gerçek alemdeki tüm e, uygulamalarına e, yapım şirketimiz olarak müdahale ediyoruz. Onlara danışmanlık yapıyoruz. En güzelini biliyor musunuz? Bize devamlı bağımlı olmuyorlar. Meslek sırlarımızı da onlara öğretiyoruz. Biz yokken öfkesini nasıl kontrol edecek? Biz yokken... Herhalde o, o kişiye